Arkeorobox nedir? Bize kısaca bahseder misiniz? Arkeorobox, kâşif çocuklar için yenilikçi öğrenme metotlarıyla beraber geliştirdiği, tasarladığı kutu oyunlarının üretimini gerçekleştiriyor. Ürettiği bu kutu oyunları, kültürel mirasımızın çocuklar tarafından deneyimleyerek öğrenilmesini sağlıyor. Erken yaşta kültürel mirasımızı öğrenen çocuklar, kendi kültürümüzü, kendi mirasımızı gelecek nesillere aktarıyor. Dünyadaki tüm çocuklara ulaşmayı ve dünya kültürel mirasını herkese erken yaşta öğretip farkındalığını ve korumasını sağlamaya hedefliyor. Arkerobox'un üretim süreci hakkında bilgi verir misiniz? Arkerobox, üretimlerin hepsini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Özellikle 3 boyutlu yazıcıları kullanıyor olması, yani 3 boyutlu yazıcı çiftliğine sahip olması müşteriler karşısında onu çok esnek kılıyor. Bugüne kadar 12 adet farklı eseri 3 boyut yazılarla üretip piyasaya sürdük. Ve müşterilerimize özel olarak kendi isteklerine uygun olarak farklı ürünlerde geliştirdik. Buradaki kalıp yatırımı yapmadan farklılık yaratabilmemizin en büyük sebebi 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine karşı yaklaşık 8 yıldır bir tecrübemizin olması ve bu teknolojiyi en yerin bir şekilde oyuncak sektöründe kullanmamız. Ve bu sayede oyuncak sektörü pazarında gerçekten bir devrime imza atıyoruz. Arkerobox sadece kazı setleri mi üretiyor? Arkerobox 2020 yılından bugüne kadar sadece kazı setleri geliştirdi. Ama bu süreçte çok fazla deneyim elde etti ve kullanıcısının, müşterisinin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi tespit etti. Kazı setlerimiz dışında şu anda halihazırda geliştirdiğimiz, pazara sürmeye hazır olduğumuz Zayıkma Mozaik Serisi, Dünya Kültürel Miras Puzzle Serisi gibi farklı ürünlerimiz de mevcuttur. Dijitalleşmeyi düşünüyor musunuz? Dijitalleşmek bizim için çok önemli. Bugüne kadar sadece fiziksel ürünleri çocuklara ulaştırdık ve yaklaşık 30 bin çocuğa dokunduk. Bundan sonra ise kültürel mirasımızı sadece fiziksel bir ürün olarak değil, mobil deneyimle beraber de çocuğun karşısına çıkartmak istiyoruz. Özellikle okullara girdiğimiz zaman bir kültürel mirası anlatan platform haline gelmek ve okulların vazgeçilmesi olmak istiyoruz. Globalleşme yol haritanızdan bize kısaca bahseder misiniz? Bizim globalleşme adımlarımız aslında 2021 yılının Eylül ayında bu ödülü alarak başladı. Bu ödülün anlamı İngiltere'de yılın en iyi kutu ünlerinden biri seçilmekti. Bu sayede kendimizi çok güzel bir şekilde global bir marka olarak konumlandırdık. Sonrasında ise 2022 yılının Ocak ayında İngiltere'de şirketimizi kurduk ve pazarlama faaliyetlerimize hızlıca başladık. Yaptığımız bu pazarlama faaliyetleri sonunda Avustralya, Belçika, Kıbrıs ve Amerika'ya ürünlerimizi gönderdik. Gönderdiğimiz bu ürünler binlerce çocuğa ulaştı ve bu çocuklar artık Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaydı. Şimdi ise satışa yakın olduğumuz Filistin, Yunanistan gibi çok önemli ülkelerde sırada bekliyor. 2023 yılı bizim için çok önemli. Çünkü 3 farklı fuar var ve bunlardan en önemlisi Almanya'da gerçekleşecek. Diğer ikisi ise İngiltere'de ve New York'ta gerçekleşecek olan oyuncak fuarları. Geçtiğimiz yıl İstanbul Oyuncak Fuarı'na katıldığımızda bile dünyadan gelen farklı ülkelerdeki müşterileriyle tanıştık ve onlara ürünlerimizi anlattık hatta İhracatlarımızın birkaçı da buradan gerçekleşti. Dünyaya açıldığımız zaman karşılaşacağımız sonucu biz de merakla bekliyoruz. Bugün kurduğumuz hayallerin çok daha ötesinde olan bir Arkeurobox'ı birlikte inşa edeceğiz. Arkeurobox'ın ilk kitlesel fonlama sürecinde ve sonrasında neler yaşandı? 2021 yılı Kasım ayında ilk defa kitle fonlama kampanyasına çıktık. 1008 yatırımcının katkısıyla beraber yaklaşık 1.25 milyon TL'lik bir yatırım aldık. Bu yatırım bizler için çok değerliydi. Her ne kadar ülke ekonomisindeki dalgalanmadan dolayı hedeflerimize %100 ulaşamasak da biz bu hedeflerimizi çok daha öteye taşımak için elimizden geleni yaptık. Fonlamayla beraber Arturobox yeni bir şirket olarak kuruldu. Ve ilk 6 ayında fondan aldığı tutardan daha fazla tutarı satışlarıyla beraber Ciro olarak kasasına koydu ve büyüme hızını oldukça arttırdı. Şu an geldiğimiz noktada ekibimizi büyüttük, kurumsal bir yapıya büründük ve üretim hacmimizi de yaklaşık 6 kat arttırdık. İkinci kitlesel fonlama turuna neden çıkıyorsunuz? Bu yatırım turuna çıkmamızın 3 büyük önemli sebebi var. Bunlardan birincisi özellikle globaldeki ekim müşterilerimiz tarafına aldığımız olumlu yorumlar. Bu yorumlar sayesinde sektördeki potansiyelin farkına vardık ve hızlı büyüyerek bu potansiyelin bize yaratacağı avantaja hızlı bir şekilde sahip olmak istiyoruz. İkincisi ise globalleşme adımlarımız sırasında yapacağımız olan yatırımlara bütçe ayırabilmek. Üçüncüsü ise eğitim teknolojilerinde markamızı konumlandırmak ve kültürel mirasın çocuklara anlatılması sırasında Arkerobox'un bir vazgeçilmez olmasını sağlayabilmek. Peki, hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız? Yaklaşık 2 yıldır bizimle beraber tecrübe edilmiş, genç ve dinamik ekibe sahibiz. Bu ekibimizle beraber bu gördüğünüz alanda Arkearobox'u yeniden konumluyoruz. 400 metrekare kapalı alana sahip olan bu üretim tesisini biz Arkerobox'un üretim merkezi haline getireceğiz ve burada ürettiğimiz ürünleri tüm dünya çocuklarına sizlerin desteği, sizlerin yatırımıyla beraber ulaştıracağız. Bu yatırım turundaki finansman ihtiyacınız nedir? Yatırımı nasıl kullanacaksınız? İkinci yatırım turumuzda finansman ihtiyacımızı çok daha net, çok daha globalleşmeye uygun bir şekilde planladık. Özellikle Kickstarter'a önemli bir bütçe ayırdık. Çünkü Kickstarter'da kampanyamızın başarılı olması için doğru bir bütçe ayırıp bu bütçeyi de en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Kickstarter dışında global fuar katılımları, global pazarlama faaliyetleri, mobil uygulama geliştirme, yurt içinde yapacağımız pazarlama faaliyetleri, yeni ürün geliştirme, test analiz raporlama, platform bedeli, sarf malzeme alımı, personel giderleri, üretim alanımızı büyütme, kalıp üretimi, ve personel ücretleri gibi birçok maliyeti de bu yatırım turuyla beraber karşılıyor olacağız. Hepsini sıraladığımız zaman toplamda 2.750.000 TL'lik bir yatırım ihtiyacımız var. Sizlerin de yatırımıyla beraber bu turumuzu başa ile hedefliyoruz. Hem sizlere hem de ülkemize kazandıracağımız bir Arkeurobox'un hayalini kuruyoruz.